Selam ben Sultanoğlu Bugün yeni bir yemek tarifiyle karşınızdayız Bugün evde tavuk nugget nasıl yapılır onu göstereceğim Önce malzemeleri anlatıyorum Yarım kilo tavuk göğsü 3-4 diş sarımsak ezmesi 1 çay kaşığı kırmızı biber Yarım çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı tuz Yarım çay kaşığı kekik Yarım çay kaşığı kimyon, daha ileride kızartmak için bir kap ekmek kırıntısı, bir yumurta, bir yemek kaşığı süt ve iki yemek kaşığı sıvı yağ. Önce dört dilim kenarlara alınmış tost ekmeğini ya da somun ekmeğinin içini da çektik. Arkasından kuşbaşı doğradığımız tavuğu ve baharatları doğrayıcının haznesine katıyoruz. Hepsini doğrayıcıda çekip kıyma haline getiriyoruz. Malzemelerimiz kıyma haline geldikten sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ katıp etimizi yuvuruyoruz. Hamur şeklinde getirdiğimiz kıymamızı güzelce yoğurduk. Şimdi e, düz bir tepsinin ya da e, tahtanın üzerine 1 santimetre kalınlığında güzelce yayacağız. Düz bir tepsiye malzememizi dizdik. Şimdi 4 santimetreye 4 santimetre kare şeklinde dilimleyeceğiz. Şimdi başka bir kaseye bir adet yumurta kırıyoruz. Biraz tuz atıyoruz. Bir yemek kaşığı süt ekliyoruz. Hepsine bir güzel çırpıyoruz. Evet. Malzememizi kasede çırptık. Şimdi kare şeklinde dilimlediğimiz etimizi alıyoruz. Yumurtalı karışıma batırıyoruz. Sonra ekmek kırıntısına batırıp bolca ekmek kırıntısına daldırıyoruz. Sonra tabağımıza diziyoruz. Bu şekilde buzdolabında bu malzemeyi bir ay saklayabilirsiniz bozulmadan. Evet. Bütün malzemelerimizi hazırladık. Bu şekil. Şimdi kızartmaya geçebiliriz. Kızartmamızı da hepinizin bildiği gibi yedi, yeteri kadar tavaya sıvı yağını koyuyoruz. Kaynamaya başlayınca malzemelerimizi kızartacağız. Buyurun geçelim. Tavaya yağımızı koyduk ve kızdırdık. Kızartmaya hazırız. Şimdi başlıyoruz. İlk kat pişince diğer katı da çevireceğiz. Şimdilik ilk katın pişmesini bekliyoruz. Pişenleri alıp ayrı bir tabağa koyuyoruz. Bütün etlerimizi bu şekilde pişiriyoruz. Evet. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.